Öncelikle bu hepimizin yapmış olması gereken bir şey. Sağlığımız için, çocuklarımız için, memleketimiz için, ülkemiz için olması gereken bir şey. Sonuçta büyüklerimiz bize maskes kuralı takmış, hijyen kuralı takmış. Bunu herkesin uymasını istiyoruz. Bir hastanın kaç kişiye bedel olacağını görüyoruz. Şu anda 135 bin, 150 binlik nüfusta çok yüksek bir rakam var. Bunu hepimiz biliyoruz maalesef. Büyüklerimizden, kardeşlerimizden şunu istiyoruz, lütfen kuralları uyalım, maskelerimizi takalım. Bu sadece kendimiz için, başka hiç kimse için değil. Çin gibi olmayalım, Amerika gibi olmayalım. İnşallah Rabbimizin verirse en kısa zamanda şu hastalığı atlatmak istiyoruz. Zaten denetimler yeterli olsaydı kahveler, emniyet bu işe biraz daha dikkatli olursa gerçekten daha iyi olur. Umarım, şunu samimiyetimle söylüyorum, umarım. Yakında sokağa çıkma yasağı olmaz. Çünkü olan esnafımıza oluyor, olan insanımıza, olan garibanları oluyor. Ee, emniyet biraz daha duyarlı olursa, valilik, sağlık müdürlüğümüz biraz daha duyarlı olursa, inanın biraz daha düzeleceğini düşünüyorum. Şunu Sayın Milletvekidimiz Osman Ören'den, Sayın Sağlık Müdürüm Erol Emre Ömür'den şunu istiyorum. Mümkünse günü birlik, her gün Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi, Siirt'teki vakaları açıklarlarsa, İnsanlarımız gerçekten şu anda çok bilinçsiz açık ve ne söylüyorum biz de sihirliyiz ama e, belki daha da korkarlar daha da biraz daha duyarlı olurlar şu an bakıyoruz günlük gülistanlık her gün bayram havası herkes iç içe sosyal mesafe yok bunu herkes görebilir yani gözle görünen bir şey bu. Ee, sayın vekilimizden, say sağlık müdürümüzden bunu istiyoruz. Günlük açıklamalar, günlük test, yapılan test sonuçları, pozitifler açıklanırsa çok seviniriz. E ya yani... e abi bize maaş vermiş, para vermiş. Bize diyor sizin maske takın. Nasıl maske alacağım? Hı. Günlük maske 20 defa değiştirmem lazım. Terliyorum. Hı. Nasıl yapacağım maske? Yani maddi yönden mi? Olsun maddi mi? yönden dolayı takmıyorum. Mecbur nedenlerden dolayı takmıyoruz. Yoksa keyiften değil. Maske yaşayacak mı abi? Burada. Denetim az geliyor. Denetlere... Herkes herkes herkes marketini doğru düzgün takarsa böyle bir şey olmaz yani. Hı hı. Vaka sayıları azaltırsınız. Keşke bir on gün daha böyle su çıkma yasayı olsaydı o zaman azaltırdı. Evet. Bitme olayı yani olurdu yani. Bunlar bilinsiz vatandaşlar yani. Bunlar bazı şeylerin farkında değiller. Ee, küres, bu e, küresel olayın farkında değiller. Gerçekten ciddi bir sıkıntının Ortasındayız ve bunun farkında olmamız lazım, bilinçli olmamız lazım, gerekli tedbirleri almamız lazım diye düşünüyorum. Gerekli denetimin olduğunu düşünmüyorum. Gerekli yaptırımlar olsaydı böyle şeylerin olacağını düşünmüyordum. Evet. En çok virüsün yayıldığı şehirlerden bir tanesindeyiz. Yani bunun halkın bilinçsizliğinin ne kadar ortada olduğunu gösteriyor. Yani gerekli tedbirler alsaydı, gerekli yaptırımlar yapsaydı bence adresetleştirmen bir uygulama olurdu diye düşünüyorum. Kendi canını düşünmüyor ama karşısındakini de düşünmüyor. Yani tamamen düşüncesizlik var. Bence emniyet yetkilileri yeterince üstünde duruyor ama vatandaş biraz duyarsız olduğu için... Bu tamamen vata, vatandaştan kaynaklı abi. Hani mesela benim ailem çıktığı zaman veya kardeşim çıktığı zaman adam gidiyor yanında hapşırıyor. Ona bulaşıyor, ondan hepimize bulaşıyor. Ne oldu abi? Bir ailenin komple günahına girdim. Yani e, bence bu konuda tamam biz de zorlanıyoruz abi. Sıcaktır, ağzımız telliyor, yüzümüz telliyor ama mecbur takıyor sağlığımız için. E, polis memurunun bir tanesi burada e, şahsın bir tanesine dur ihtarı yapıyor. Adam kaçıp gidiyor. Yani bu şekilde bence e, zaten yeterince insanlar daralmış, bunalmış. E, eminim ki siz de öylesiniz. Ama e, yapacak bir şey yok abi. Katlanıyoruz. Bizde yeterince önlem alıyor muyuz? Hayır. E, maskeyi takıyoruz ama eldivenler yok. Yani illa bir yerden bulaşıyor ve nereden geleceğini de bilmiyoruz. Biz kendimizi düşünmesek de ailemizi düşünmek zorundayız yani. Bu, bu bizim için şey. Abi sihirliğe nasıl bir tavsiye yapabilirim. Bence herkes duyarlı olması lazım. Mesela kahve ortamında olsun. E, ne bileyim herhangi bir dışarıda ortam olsun. Herkes iç içe oturulmasın. Biraz önlem alınması lazım. En azından hani kendi medeni şehrimizi düzene sokana kadar bunu yapmak zorundayız bence. Vatandaş olarak birbirimize anlayış göstermek zorundayız. Eminim ki mesafe korunursa, maske takılırsa bu iş bir ay içinde çözülür Siirt'te. Unuttuğum için takmadım. Yoksa ben maske takarım. Değil mi abi? Başka bir sorun varsa hazırım yani. Bugünlerde maskeyi yani kurallara uymak gerekir. Kurallara uyulmadığı takdirde yani etrafa tehlike arz ediyor. Yani denetim konusunda denetim yapılıyor yani polisler ellerinden geleni yapıyor. Hı hı. Vatan iş vatandaşı düşüyor yani. Evet. Vatandaş kurallara uyması gerekir. Bence çok duyarsız kalıyorlar. Çünkü bunu biz bizzat yaşıyoruz. Bu Sirt'te olsun, Diyarbakır'da olsun, Van'da olsun gün geçtikçe sayı artıyor. Bu nedir? Bilinçsiz kullanmamızdan görüyorsunuz. Bu sokakta geçenlerin yarısında maske yok. Ha ne olacak? İlahi zorluk olacak, maske takma zorunluluğu gelecek. Bir de sokak çıkma yasağı gelecek ki biz akıllanacağız. Olmazsa akıllanma ne yazık ki. Denetim oluyor ama ceza kesilmiyor, herhangi bir uygulama yapılmıyor. Ben ondan şeyim, şikayetçiyim. Yasak olduğu gibi güne dışarıdadır. Kahveleri görüntülerseniz hepsi maskesiz. Yapmamamız gereken bir konu. Hepsini görüyoruz. Kimsenin elinde eldiven yok, maske yok. Sanki hiç yaşanmamış gibi bu olaylar yaşanıyor. Evet, denetimin arttırmasını istiyoruz. Yetkililerin, zabıta olsun, polis olsun daha da duyarlı olması lazım. Hele bu seyahat satıcılar olsun, şeyler olsun, kahveler özellikle toplu yerlerde daha disiplin artırılması gerekiyor.